Alo. Sevapçısız. Şey Sa <gülüyor> Alo. Alo. Elimde 5 parmak. Alo. Alo. Alo. Alo. 1 2 3 4 <gülüyor> 5. 5. Hadi say bakalım. Say bak. <gülüyor> bak. Bak, cevap vermiyorlar mı bize? Bakın He? bak. Bakayım. Alo alo yapmıyorlar mı?